Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Decathlon'dan aldığımız B1-500 2-5 yaş arası kullanıma uygun olan skuduru tanıtacağız. Önce kutu açımızı yapalım. Biz bunu daha önce almıştık, kullanmıştık, çok beğendik. Tanıtımını yapmak için tekrardan açıyoruz. Şuradan açalım. açalım. Arkadaşlar şöyle bir aparatımız var. Zaten iki parça olarak gidiyor Ama yeni versiyonlarında e, gördüğüm kadarıyla üç parça halinde geliyor. Şurada bir aparatı daha var. E, gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar iki parçadan oluşuyor. Şu mekanizması tutma aparatı burada farklı boyutlarda ayarlayabiliyorsunuz e, boyutunu. Şurada aparatı var. Şuna basıp tutunca üstte Alta ya da daha alta kullanabiliyorsunuz. Biz şurada kullanıyoruz. Çok basit zaten kurulumu. Montajı da çok basit. Arkadaşlar tekerleklerimiz ışıklıdır. Çok güzel. gecenin özellikle sürerken çok güzel ışık veriyor. Ön tarafı plastik. Şu arka tarafta fren sistemi mevcut. Ve çok güzel tutuyor. Yani şey yapınca, kullanınca gerçekten çok güzel bir fren sistemine sahip. Alt tarafında bir lastik var. Bizde koptu bu lastik. Ee, buraya da şeye koyuyorsunuz. Skuter'ın eğer evde muhafaza edecekseniz şu şekilde ee, tutması için basit bir aparat. Öyle tutmasını kolaylaştırıyor. Kutunun içinde tabi böyle gelmiyor. Sığmıyor böyle kutuya ama bu şeyin ee, amacı bu. Lastiğin ama belli bir zaman sonra deformasyon oluyor ve kopuyor bizde olduğu gibi. Kurulumunu gösterelim hemen. Arkadaşlar şöyle, şu ön tarafa gelecek şekilde kurulumu yapılıyor bu şekilde. Bu kadar basit. Evet nasıl söylüyormuş göster. Kutur 2-5 yaş arası kullanımına uygun. En fazla kaldırabildiği yük 50 kilogramlık 50 kilogram üzerine ya bence 40 kilogram üzerine zaten kullanılması uygun değil çünkü e, yıpranması daha hızlı olur bunun e, tekerlekleri kauçuk e, plastik çok kaliteli bir kauçuktan yapılmış hiç ses yapmıyor çok kaliteli malzemesi de çok güzel ve dayanıklı yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz ve herhangi bir problem yaşamadık ve Asya'da severek kullanıyor. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelecek. Daha fazla ürün tanıtımını yapacağız. Ürün tanıtımlarından haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın.